3RT gaz herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yine Cangaz'ın efsane ürünlerinden Mik 24den sizlere bahsedeceğim. Bu kitimiz neden efsane? Ee, bu kitimizin özelliği eski karbüratörlü tek nokta ve mekanik enjeksiyonlu eski sistem karbüratörlü sistem araçları artık bu sistemle enjeksiyonlu sırada sisteme çevirme imkanı sunuyor bize Cangaz. Ee, gerçekten ee, aşağı yukarı 3-4 yıldır dönüşümünü yaptığımız sorunsuz bir kit diyebilirim. Özellikle uyguladığımız araçların başında Toyota Avensis D4 motor ve e, eski Mercedesler, mekanik enjeksiyonlu Mercedesler 200E, 180E, 250E tarzındaki mekanik enjeksiyonlu Mercedeslerde bu kit artık sorunsuz oluyor arkadaşlar. Bu kitten sonra montaj sonrasında artık aracımız bir enjeksiyonlu sıralı araçmış gibi önce meyzimde çalışıp Akabinde e, gaz tepkimesini aldıktan sonra aracımız normal bir e, LPG'ye geçtikten sonra numarası da sistemmiş gibi çalışıyor. Arabada herhangi bir performans kaybı, karbüratöründe herhangi bir sıkıntı problem, hava filtresinde patlatmadır vesairedir. Bu tarz sıkıntılar da ortadan tamamen kalkmış oluyor bu kitle. Araba çok daha rahat çalışıp yakıt ekonomisinde %40-45'lere kadar çıkabiliyor. E, bu kit gerçekten özel bir kit. Çünkü dediğim gibi e, büyük problemli, büyük sorunlu araçların o hava filtresi patlatma sorunları olsun arabadaki performans kaydı sorunları olsun tekleme sorunları olsun bu kit tamamen bu sorunu ortadan kaldırıyor ee, çok da dönüşüm yaptık ee, gerek amersiz grubunda olsun e, gerek Mercedes grubunda olsun ee, hiçbir sıkıntı problem yok çok çok başarılı dediğimiz bir kit yine bu kitimizi anlatmak gerekirse yine enjektörümüz 3 e, omuzunda yine orijinal cengazın kendi enjektörünü kullanıyoruz ekümüz yine e, çok çok başarılı bir elektronik ekümüz var içinde ayar kısmı detay çok çok geniş Regülatörümüz yine çok başarılı sorunsuz bir regülatör yine elektrikli de israatları olsun e, Regülatöre sabitleme aparatları olsun elektrikli de olsun bu kitle herhangi bir sorun yok efendim e, Bu ürünün en iyi yanı ise bu can gaz markamız %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir marka olduğu için e, tüketiciyi ve Yerli halkımızı %100 destekleyen bir kit. Tamamen yerli sermaye dediğim gibi. Sorunsuz bir kit. Fiyat performans kiti ve en önemlisi de dediğim gibi eski nesil karabülatörlü araçlarda artık sıralı sisteme çevirilebilen bir kit diyebilirim. Yine bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.